Sovyet işgalinin sona gelmesinin ardından iç savaşların ülkeyi kasıp kavurduğu, savaş ağlarının ise kendi bölgelerinde derebeylik tarzı hüküm sürdüğü, yolsuzlukların, infazların ve rüşvetlerin son derece ayyuka çıktığı bir dönemde sahnede yerini alan ve Afganistan'ın son 25 yılına damga vuran Taliban örgütü kimdir, nedir, nasıl ortaya çıktı, amacı nedir, arkasında kimler var cevabı videomuzda. Detaylara geçmeden önce Taliban'ın nasıl kurulduğuna biraz değinmek istiyorum. Talip öğrenci anlamına geliyor ve çoğul olarak da Taliban yani öğrenciler adını benimseyen bir örgüt. Ülkenin güneyinde Molla Ömer Ahund liderliğinde yaklaşık 50 medrese öğrencisiyle birlikte 1994 yılında kuruluyor. Aslen Kandaharlı olan Molla Ömer bir süre Pakistan'da ardından da Kandahar'ın kuzeyindeki Meyvent ilçesinde medrese eğitimi alıyor ve Molla Ömer Sovyet işgaline karşı savaşmış birisi. Gelenekçi bir yapıya sahip Afgan toplumu içerisinde hızla taraftar toplayan ve yükselen grup amacını Sovyet savaşı ve akabinde patlak veren iç savaşlar sırasında ortaya çıkan savaş ağlarından kurtulmak olarak tanımladı. Kurtuluş felsefesinde takdir edersiniz ki Afganistan'da İslam'a dayalı bir yönetim anlayışı getirmek olarak tanımladı. Kurulduktan birkaç ay sonra çoğunluğu medrese ve şeriat okulu öğrencileri olmak üzere savaşçı sayısı 20.000'in üzerine çıktı. Kısa süre sonra Pakistanlı Peştun etnik kökenden Mevlana Samuel Hak liderliğinde Durul Ulum Hakkaniye Medresesi öğrenciliğinin önemli bir kesimi de yine örgüte dahil oldu. Öğrenciler Hareketi'nin mensuplarının çoğu ülkenin güneyindeki Peştun kökenli kişilerden ve Pakistan'daki medreselerde eğitim gören mülteci ailelerin... Çocuklarından oluştu. Yani kendim yorumlayacak olursam kandırılmaya en müsait olan çocuklar bu örgütle toplanmış. Profesyonel analistlere göre bu örgütün kuruluşundan itibaren en büyük destekçisi ve yol göstericisi Pakistan İstihbarat Teşkilatı olmuş. Nitekim öğrencilerin hem askeri eğitiminin hem de maddi desteğinin doğrudan Pakistan İstihbarat Teşkilatı tarafından karşılandığı iddiaları var. Tüm bunlar yaşanırken örgüt Kabil'e dayandı. Cüneyt Özdemir'in yayınlamış olduğu bir belgesel var. Bizzat kendisi o dönemde Kabil'deymiş ve o anları resmen videoya aktarmış, anlatmış. Ben de o videodan sonra e, Afganistan'ı araştırmaya başladım, Taliban'ı araştırmaya başladım. Ülkenin güneyindeki Peştun nüfusun yoğunlukta yaşadığı kentleri ciddi bir direniş görmeden bünyesine katan Taliban, 95 yılında kabileye dayanıyor. Başkentin kontrolünü ele geçirebilmek için Kabil'i 3 ayrı koldan bombalamaya başlıyor. Ancak Sovyetler Birliği'ne karşı verdiği direnişle adını duyuran Ahmet Şah Mesut liderliğindeki güçler Taliban'ı, Burada ağır bir yenilgiye uğratıyor. Pakistan'dan ve bazı körfez ülkelerinden para ve silah desteği aldığı belirtilen Taliban, 96 yılının Eylül ayında Kabil'e saldırmak üzere hazırlıklarını başlatıyor. Kanlı sokak savaşına girmek istemeyen Tacik Komutan Ahmet Şah Mesut, kendine bağlı tüm güçleri 26 Eylül 1996'da, Kabil'den çekiyor. Gelelim Taliban'ın uygulamalarına. Şimdi Taliban Afganistan'ı ilk ele geçirdiğinde, e, ortalama işte Ağustos ayında, şu an 25 Ağustos'a çekiyorum videoyu, video yayınladılar ve kadınlara esnek haklar tanıyacaklarını belirtmişlerdi. Peki Taliban geçmiş yıllarda yine Afganistan'ı ele geçirmeye çalıştığında, Kabil'i ele geçirdiğinde yaptığı uygulamalar neydi? Şimdi onlara değinelim. Önceleri nispeten yumuşak bir görünüm veren örgüt, Kabil'in ele geçirilmesinin ardından çok katı kurallar getirmeye başlıyor. Şeriata dayalı anayasal sistem yürürlüğe giriyor. Şeriatın gündelik hayatta uygulandığını takip etmek için Emri bil maruf yani iyiliği emretme bakanlığı kuruluyor. Hayatın her alanından soyutlanan kadınların çalışması, kız çocuklarının da okula gitmesi, eğitim görmesi tamamen yasaklanıyor. Kadınlara Peçe takma zorunluluğu erkeklere ise takke ve sakal mecburiyeti getiriliyor. Sakalını kesen erkekler için 6 aydan başlamak üzere hapis cezası veriliyor. Yüzü görülen kadınlar ise meydanda kırbaçlanıyor. Akabinde Afganistan televizyonunun yayını durduruluyor. Ülkede fotoğraf dahil her türlü görsel yayın ve müzik yasaklanıyor. Erkeklere Evine en yakın camide beş vakit namaz kılma zorunluluğu getiriliyor. Emri bil maruf görevlileri ise camilerde yoklama almaya başlıyor. Mazeret göstermeden camiye gitmeyenlere ise ağır yaptırımlar uygulanıyor. Namaz surelerini bilmeyenler kırbaçlanıyor. Bütün okullar medreseye dönüştürülüyor, ders kitaplarındaki görseller yok ediliyor. Medreselerde üçüncü sınıftan itibaren tüm öğrencilere en az üç metre sarık sarma mecburiyeti getiriliyor. Ele geçirilen tüm bilgisayarlar, televizyonlar, tabletler, teknolojiye dair ne varsa kabul edilerek kırılıyor. İslam devletine karşı gelenlerin sonu ise idam edilmek oluyor. Özellikle farklı mücadele gruplara mensup kişiler yakalandıklarında şer ve fesat hükmü ile idam ediliyor. Çok sayıda kişinin farklı sebeplerle eli kesiliyor. İdamların ve el kesmelerin birçoğu cuma namazlarından sonra gerçekleştiriliyor ve halka bizzat izlettiriliyor. Kesilen eller şehrin merkezine asılıyor. Resmi kurumlarda ise ana dil Peştu dili oluyor ve bu dili konuşmak mecbur hale getiriliyor. Toplu taşıma araçlarındaki aynalar, kadınlara bakılabileceği gerekçesiyle kaldırılıyor. 2021 itibarıyla örgüt yeniden Afganistan'a hakim oldu. Amerikan işgalinin üzerinden geçen 20 yıl sürenin ardından bir kez daha dünya sahnesine çıkan ve hala adından söz ettiren Taliban, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki varlığını sona ermesini ve tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesini istiyor. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle Şubat 2020'de barış anlaşması imzalanıyor. Anlaşmada örgüt istediğini alıyor. İktidardan uzaklaştırılmasının ardından gücünü yeniden toparlayan Taliban, 15 Ağustos 2021 itibarıyla. Tüm Afganistan'ı yeniden ele geçiriyor. Cumhurbaşkanı Eşrefgani ülkeden kaçıyor. Afgan analistler Pakistan'ın sağladığı destek nedeniyle Taliban'ın bu kadar kısa sürede eski gücünden daha fazla güçlü olduğunu iddia ediyor ve dile getiriyor. Yine Afganlar Taliban örgütünden siyasi partiye dönüşerek seçimlere girmesini istiyorlar. Böylece Taliban örgütünün halk nezdinde bir karşılığı var mı, bu da netleşmiş olacak. Ancak Taliban Tüm bunları reddediyor. Videonun sonuna gelirken Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı operasyonların başlamasının ardından Taliban lideri Molla Ömer düzenlenen bir saldırıda öldürülüyor. Örgütün bir sonraki lideri de düzenlenen operasyonda ölü ele geçiriliyor. Taliban hakkında hazırlamış olduğum videonun sonuna geldik. Ee, gerçekten benim çok ilgincime giden bir olaydı bu ve sizlerle aktarmak istedim. sizler Sizlerle buluşturmak istedim. Çünkü gerçekten hani... Ee, i̇nsanların özgürlüğünün bu denli kısıtlandığı, insan canının yok sayıldığı bir anlayış. Ama e, bunu sizlere sunmak, eğer videodaki anlatım dilim ve video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve görüşlerinizi yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bizlere muhakkak ulaştırın. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.